Yengeç burcu hangi burçlarla anlaşır? Koç ilişkilerinde çabuk sıkılan bir burçtur. Ateşli, heyecanlı, hararetli sözlerle hemen etkileyecek olan koç burcunu her şeyiyle beğenirsiniz. Beraberliğinizin başlarında sizi kıskanacak, sizi kısıtlamaya çalışacaktır. Doğru söyler, sizi gerçekten kıskandığından emin olabilirsiniz. Ancak sonra sizden uzaklaşacak çeşitli bahaneler sıralayacaktır. Boğa burcu ile beraberleriniz hayat boyu sürebilir. Yengeç burcu aşk hayatında Boğa burcu ile mükemmel bir ilişki yaşayabilir. Boğa burcunun tam size göre olduğunu söylemekte fayda var. Yüreği sizinki gibi sevgiyle doludur. Güzel bir evi, bir ailesi, çocukları olmasını ister. Çocuklara her zaman çok düşkündür. Sosyal yaşamında maddi güven beklentisi vardır. Sizin gibi romantik değildir. Beklediğiniz güzel sözleri söylemeyebilir. Güzel sözler söylemeyi başaramayabilir ancak bu beraberlik ömür boyu devam edebilir. İkizler burcu ile başlangıçta birbirinizi cazip bulursunuz. Sizi beğenir ve birlikte olmak ister. Israrcı karakterini size de gösterir ve çabuk kırılırsınız. Ama ikizler daha nazik ve kibar burçtur. Siz de ilgisini çeken özelliklerin yetmediğini hissederse hemen kaçmak isteyecektir. Yengeç ve yengeç beraberliği örnek bir ilişki olabilir. İlk bakışta birbirinize yakınlaştığınızı hissedersiniz. Sevgi, aşk, yuva, aile, maddi güven her ikinize de fazlasıyla vardır. Bu beraberlik mutlu bir sonuca doğru gider. Hayatınız boyunca sürecek bir beraberliğin sizi beklediğini bilmek hem sizi hem de karşınızdakine güven verecektir. Ancak dikkat edilmesi gereken konu iki tarafında aynı özelliklere sahip olması sebebiyle olumsuz yönlerinde de aynı olacağıdır. Aslan mücadele etmeniz gereken bir burçtur. Aslan burcu ilk bakışta, Size çok cazip gelebilir. Sonra sizin fazla duygusal yönleriniz açığa çıkar ve özgürlüğü seven bir aslanla birlikte yaşamak zor olur. Aslan hesap vermekten hoşlanmaz ve her zaman birlikte olmaktan hoşlanacağı sosyal çevreleri vardır. Eğer bir aslana aşık olduysanız mücadeleye değer bir ilişki ortaya çıkacaktır. Başak Burcu ile beraberlik saygı olduğunda yaşanır. O sizin kadar duygulu ve romantik değildir. Aklındakileri açıkça söylemekten kaçmaz. Sizi üzeceğini aklına getirmez. Yalnızlıktan hoşlanmayan, kaliteli ve zevkleri konusunda taviz vermeyen bu özel burç ile anlaşma yolunu bulursunuz. Eğer karşılıklı birbirinize saygı göstermeyi başarabilirsiniz, beraberleriniz hayat boyu sürebilir. Terazi burcundan ilk bakışta hoşlanabilirsiniz. Terazi, duygusal, romantik olmasına rağmen asla mantıksız davranmaz. Her zaman kendi kontrol gücünü gösterir. Sizin gibi aileye önem verir. Fakat sosyal yaşantısı olmayan bir yaşam düşünemez. Terazi burcu saygılı birlikteliklerden hoşlanır. Aynı noktada konuşacağınız, yaşayacağınız ortak şeyiniz vardır. Akrep burcu ile mükemmel bir beraberlik yaşayabilirsiniz. Akrep burcu maddeye değer verir ve kendisi gibi tutumlu olduğunuz için sizi takdir eder. İleriki yaşlarınızı, yıllarınızı güven içinde geçirebilirsiniz. Ancak Akrep'in kuşkucu karakteri her konuda kendini gösterir. Sizin inatçı ve alınan karakterinizin yüzünden aşk hayatınızda sorunlar yaşanabilir. Bu aşk için denemeye değer. Yay burcundan etkilenebilirsiniz. Bağımsız ve başına buyruk yapısı ilginizi çeker. Her zaman sahip olmak isteyip bir türlü cesaret edemediğiniz özelliklerini görürsünüz. Uçuktur, zekidir, akıllıdır, pratiktir. En önemlisi herkesten farklı bir karizması vardır. Beraberliğinizde örtüşecek fazla bir şey bulamazsınız. Yengeç burcu aşk hayatında oğlak burcu ile değişik bir uyum yakalayabilir. Çünkü oğlak burcu yengeç burcunun zıt burcudur. Oğlak sizin gibi inatçı ve kuşkucudur. Hakkınızda düşündüğü her şeyi saklar ve sürekli sizi denemek ister. Sizin kadar duygulu romantik değildir. Sizdeki fırtınaları sezer. Konuşmaları acımasız ve kırıcı olabilir. Birbirinizi tanıdıktan sonra mükemmel bir beraberlik yaşayabilirsiniz. Kova burcuyla anlaşması son derece zor ve imkansız olabilir. Kova insanının apayrı bir karakteri vardır. Farklı, sıra dışı ve ilginç arkadaşlarıyla mutlu olur. Kısıtlanmaya... ...sıkılmaya ve sınırlandırılmaya gelemez. Onu sıkar ve sürekli tartışma çıkarırsanız... ...sizden uzaklaşmak için fırsat kollar. Telefonlarınızı açmaz ve sürekli bahaneler üretir. Bir araya gelmekten kaçar. Balık bucu sizi her daim destekler. Balık maddeden uzak bir karaktere sahiptir... ...ve bu konuda tüm sorumluluğu size bırakır. Sizin yaptığınız şeylere karışmaz... ...ve sizi her konuda desteklemek ister. Hassas ve duyarlı bir karaktere sahiptir. Ona düzenli, dikkatli ve duyarlı yaklaştırınız için...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 Erkekler evlenince bunların yerini akraba ziyaretlerinin alacağını bilir. Bu erkekler için hayatın zamanda sıkıcı hale gelmesi anlamını taşır. Erkek erkeğe olan eğlencelere veda etmek nedenlerden biridir. Erkekler evlendiğinde bunlara veda edecek olmayı düşünemezler. Bir de erkek arkadaşlarının eşleri tarafından beğenilmemesinin ayrıca bir sorun teşkil edeceğini düşünürler arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz.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 Şili'deki Atacama çölünde bugüne dek hiç yağmur yağmamış Allah'ın şey 26. Dünyanın en uzun ağacı olan hiye yeri birkaç bilim adamı dışında kimse tarafından bilinmiyormuş. 27. Timişallar dillerini dışarı çıkaramazlarmış. Bu da ilginç. 28. Bir yudum deniz suyu milyonlarca bakteriye,ler hücre, hücrelere bin bitkisel plankton ve onlarca bin hayvansa plankton içerir. 29.